Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepinize merhaba. İddia Tahmin Okum Poylası Merkezi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar e, videolarımızdan haberdar olmak için arama kutucuğuna ilk bebet 47 yazıp kanalımızı buluyorsunuz. Şöyle göstereyim ben. buraya ekbebat47 kanalımızı buluyorsunuz arkadaşlar, abone olup ve bildirim seçsini tümünü yapıyorsunuz arkadaşlar. Videolarımız yüklendiği zaman sizlere bildirim düşsün diye. Şu bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar videolarımıza şöyle bir beğeni atmak hakikaten zor olmaması lazım yani o kadar emek harcıyoruz şu beğenmek yani çok zor olmaması lazım ve etkilişimi arttırmak için arkadaşlar lütfen e, yorum kısmına bir en azından bir bol şans yazın etkilişim artsın diye arkadaşlar Yani e, biliyorsunuz burada bir emek harcıyoruz. Yani zaman ayırıyoruz sizler için. Bir şeyler kazanabilmek adına hep beraber iyi veya kötü bir şeyler e, yakalamaya çalışıyoruz. Bir kardeşimiz soru sormuş. Sertaç Çiçek kardeşimiz. Eee... 6 tane maçtan 3'ü tuttu diye. Evet 3 tane maçımız tuttu dün arkadaşlar. Birazdan onları vereceğim. Ya da şimdi vereyim. 02-02-2021 tarihinde paylaşmış olduğumuz maçlarımız arkadaşlar. Galatasaray-Başakşehir maçına maç sonu bir tercihini ben kullandım. 1.52 oranda maç 3-0 bitti. Maç üst ve karşılıklı gol var da olabilir dedim videomda dikkatli dinleyen arkadaşlar ama başka şehir bir penaltı kaçırdı. Yani maça giripten penaltıyı ben kullanamam ya da siz kullanamazsınız ya da bir etkiniz yok. Tabii ki e, biz tahminlerimizi söylüyoruz. Olabilecek tahminlerimizi söylüyoruz. <gülüyor> Maç esnasında ne yaşanır, ne olur, ne biter ona e, onu kestiremeyiz, asla kestiremeyiz ne ben ne bir başkası arkadaşlar. Randers Horsens maçına ev 1.500 dedim ben. Maç 3-0 bitti. 1.55 orandan yine güzel bir oran yakaladık. <gülüyor> yine Auro Shawhouse'un maçına 2.500 dedik. 1.35 orandan maç 1-2 bitti. Ve Tongue Grins arkadaşlar. 2-0'da kaldı. E şimdi Grins'in bir tane dönen e, direği var. Ona yapacak bir şey yok. Şans faktörü çok önemli arkadaşlar. O ligde yani e, bir buçuk üstün üstünde biten iki tane maçı biz yakaladık ama olmadı. Bir maçımız Avrupa Ofsan geldi ama Tonkarenz gelmedi. Winterord Grasshoppers maçı ertelendi biliyorsunuz ve Werder Bremen-Gravort maçı arkadaşlar. Werder Bremen isteseydi ilk yarı 3-0, 4-0 maçı bitirdi. Ya yani biz maçları takip ediyoruz, izliyoruz. Ona göre analiz yapıyoruz arkadaşlar. Ve analizlerimizi o şekilde sunuyoruz. <gülüyor> Bu da bizim rolling kuponumuz arkadaşlar. Maalesef Erder bremen grefurt maçının iki buçuk üstünden yattık. Sağlık olsun diyelim. Şimdi Erder Bremen'in bir tane direği var. Şurada görüyorsunuz zaten. Direkten dönen bir tane topu var. E maç 2-0'da kaldı. Ona yapacak pek fazla bir şeyimiz yok. Yine aynı şekilde TUN maçında direkten dönen bir tane top var. Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Yani şans faktörü çok çok önemli. Maalesef yapılabilecek bir şey yok. Bu da oynadığımız kuponumuz arkadaşlar. Ben de sizin gibi oynuyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Aklınıza yatıyorsa oynayabilirsiniz. Aklınıza yatmıyorsa tabii ki oynamamakta serbestsiniz. Bu da İsviçre Ligi'nde arkadaşlar. 1.5 yani TUN ve Aura maçını aldık. Diğer maçlar zaten 1-0 ve 0 da kaldı gördüğünüz gibi. Yani elimizden gelebildiğince en iyi vermeye çalışıyoruz sizlere. Bugünkü maçlarımız arkadaşlar... Fatih karagümrük Gaziantep maçı. Şöyle ben e, analizlerini yapalım. Sertaç kardeşimiz sormuş. Ona buradan cevap vermek istiyorum. Biz bu maçları arkadaşlar 2-3 e, saat bazen 4 saati buluyor analizlerimiz. Yani takip ediyoruz, e, hesaplıyoruz işin açıkçası. Maçların nasıl gideceği, nasıl biteceği olasılıkları hesaplıyoruz ve sizlere o şekilde sunuyoruz. Yani bir tek Excel'le değil. Tabii Excel bizim yardımcı yardımcımızdır diyelim ona. O şekilde söyleyeyim. Bu Excel bizim yardımcımızdır arkadaşlar. Maçlarımıza geçelim. İlk maçımız arkadaşlar Herman Stad-Gazmeta maçı Romanya 1. liginden. Herman Stad-Gazmeta maçı Romanya 1. liginden arkadaşlar. Açılış oranı 2.55-2.65-2.15. 2.55-2.65-2.15. Yani videoları dikkatli izlersek güzel bir şeyler e, yakalamaya çalışacağız inşallah hep beraber. Evet gördüğünüz gibi maçımız karşılıklı gol var, karşılıklı gol var. Oranı 1.70. Tabii ben bunun 2-3 e, gol tercihi daha ideal gibi gözüküyor bana, bana ama ama siz karşılıklı gol var oynayın isterseniz 1.70 oranından. Yani hem karşılıklı gol varını bekliyorum hem 2-3 golde takılır diye düşünüyorum bu maçın. Tabi ki tercih sizin. Ee, karar sizin arkadaşlar. Bizim tercihimiz karşılıklı gol var. Yani size sunacağımız karşılıklı gol var ve maç 2-3 golde kalabilir diyorum. Bu iki tercihten birini seçin. Karşılıklı gol var daha ağır basıyor. Hemen ikinci maçımıza... Geçelim arkadaşlar Fatih Karagümrük Gaziantep maçı Türkiye Süper Ligi'nden saat 16'da başlayacak. E, videoyu geç yayınlamanın sebebi oranlarla ilgili arkadaşlar ve kadrolarla ilgili. Kadroların açıklanmasını bekliyoruz yani son e, saka cezalı o şekilde 2 3 22 50 2-3 22.50. Evet arkadaşlar yine karşılıklı gol var ve üst bitecek maç. Yani maçlara bir göz atalım. Evet ilk maçı 2-2 bitmiş. Ee, Gaziantep Fatih Kaya Gündüz. Bu maçında hem karşılıklı gol varla sonuçlanacağını tahmin ediyoruz. Hem de iki buçuk üste gideceği. Tabi bizim tercihimiz iki buçuk üst. Üçüncü maçımız arkadaşlar. Üçüncü maçımız. Olympia-Kos-Panatylikos maçı. Açılış oranı 1.14.75.9. 114.759. Evet arkadaşlar görüyorsunuz karşılıklı gol var yok yani karşılıklı gol var yok 1 yüzde 68 oranında yani yüksek bir oran ama biz maçın üstünü aldık 25 maç oynanmış bu oranda açılan ve 16 maçın 25 maçın 16'sı birden bir bitmiş. E şurada görüyorsunuz. Biz bu olasılıkları hesaplıyoruz. O şekilde sunuyoruz maçlarımızı. E bu maça biz üst aldık. 1.35 orandan değerlendirebilirsiniz. Yani hafta içi maçları olduğu için ve kupa maçları genelde. Mesela bu Yunanistan kupası. Ee, biraz risk taşıyor. Temkinli olmakta yarar var. Bir sonraki maçımız arkadaşlar Belçika Kupası Charloey Westerlo maçı. Charloey Westerlo maçı arkadaşlar. 1.45 3.34 oranlar bu şekilde. 1.45 3.34 Videolarımıza bir beğeni, bir yorum atarsanız arkadaşlar e, sevinirim. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var kanalım büyümesi ve video videoların devamı için. Yine bu maçta karşılıklı gol var ve üz bekliyorum biliyorsunuz Westerlo 29 yıldır bu kupaya hasret ve saldıracağını düşünüyorum maç üste gidecek karşılıklı gol var olacak. Bizim tercihimiz karşılık e, üstten yana iki buçuk üstten yana arkadaşlar. Evet, bir sonraki maçımıza geçelim hemen. Türkiye Süper Ligi'nden saat 19'da başlayacak Antalya Spor-Beşiktaş maçı. Bu maçta e, ilgili arkadaşlar. Ben maç sonu 2 düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın bugün kaybetmeye e, tahammülü yok. Öyle düşünüyorum. Yani bu maçta Beşiktaş alır. Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Antalyaspor'da çok sakat ve cezalı var. Bu maçı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir kuponumuzda Ve son maçımız Danimarka Süper Ligi'nden. O dense LNGB maçı. 1 60 3 arkadaşlar. 1 -3 60 360 Evet gördüğünüz gibi karşılıklı gol var. Tabi ben e, şu alta baz almayın arkadaşlar. Maç. Maçta farklı bir tercih aldım ben. Evin bir buçuk üstünü aldım arkadaşlar. 1.65 orandan. Yani sizin de aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Bizim rolling kuponumuz. Bugünkü rolling kuponumuz arkadaşlar. Rolling kuponunu göstermedim ben. Onu da bir açayım göstereyim. Yani her şey şeffaf arkadaşlar. Bizde gizli saklıyor. Kazanan maçlar da bizimdir. Kazanmayan da bizimdir. Evet. Rolling kuponumuzu da açtık. Dün 2.28 oranlık kuponumuz maalesef fiyattı. Şunu kırmızı yapıyoruz. Kazancımız yok arkadaşlar. Şu an eksi 5 liradayız. Bugünkü roll'luk kuponumuz işte arkadaşlar. Bir kontrol edeyim. 2.56 orandan oluşuyor. Antalya Spor Beşiktaş maçına maz sonucu 2. Odense LNGB ev 1.5 üst. Bugün 0.3.02.2021. 2.56 arkadaşlar. Bugün basacağımız miktar 10 TL. Daha fazla basmıyoruz. Çünkü ay sonuna kadar arkadaşlar böyle davranırsak hem fazla para kaybetmeyeceğiz hem de kendimizi dizginlemiş olacağız. Yani bu rolling sistemi çok çok iyi bir sistem diyebilirim. Yani 2-3 maç kaybedersek dahi 4. maçta paramızı çıkartabiliyoruz. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Maçlarımız bu şekilde. Hepimize bol şans diliyorum. Bol kazançlar.